Merhabalarım, ben Serdar ve Fizeri Simülatörü baştan hoş geldiniz. En sonlarda kalmışsak sekene devam ediyoruz. E, hemen bu çektim. E, Anonslarım ona göre yaptım. Umarım herkes. E, ne bileyim? Anlamışsınız bir şeyler işte. Anlamazsınız. Şimdi bu artanla bir şeyler çıkarıyor gibi görünüyor ama. E, unavailable. Availability istemiyoruz. Candy Cadet. Entertainment 3, bonus süreniyor. 3. Alalım o zaman ya. Güzel'e benziyor. Al. Onun dışında şurada güzel hoparlörler gördüm. Onu alacağım. Teşekkürler. Aha yeni şeyler açıldı ama param yetmiyor benim şu anda bir şey Okey buraya bakalım. 500. 810, 750, 900. Hocam... Şey bir şey yok mu ya ne bileyim Aaaa Rockstar Freddy, Rockstar Bonnie, Rockstar Chica, Rockstar Foxy Bunların hepsi ilginç insanlar ama Security Doors Bu ne abi? Rare Finds Auction, biraz parayı mı artırsak acaba? Yoksa şuradan şunu alsak? Atmosfer, güzel güzel, iyi çak gitsin Blue moda geçelim o zaman. Test edelim bunları bir neymiş bunlar. Okay, 10 toketemiz var. Sponsorship yapılır. 500 para güzel. Güzel, 500 para iyidir. O zaman bir yeni şey geçelim hemen. Yeni şeylerimiz var. Koyabilir miyiz? Koyarız. Nice. Really, really nice. Şimdi. Iııı ee, coin slot eklesek sana mı coin slot eklesek? Sen daha pahalı ama sen de pahalısın. Ha, coin slot ekle, klim ve fall işte bakayım. Sen de aynı şey aynılarını yapalım. Haa para yok. Ey! Risk 0. Oynayalım bakalım neymiş bu? Surprise as many kids. Olabildiğince kadar çocuk şey yapacağız, korkutacağız. Ey! Ney? Yüz dolar aldık. Ey, nice. Candy Kadet. Clean and Polish. Her şey temiz olacak. Candy Kadet. Come get your candy here. I have candy all day. Every day. Candy. Candy. Candy. Returned to Candy Cadet again, and maybe I will tell you a story. Ne oluyor abi? Çok ilginç. Şunu birazcık daha şey yapmak istiyorum. Bakalım daha fazla çocuğu şey yapabilecek miyiz? Hepsi Mana de Foria Verona. Yes. Yesin paralar, paracıklar. Agent 973 oldu, güzel. O zaman kataloğa başlayalım bakalım nelerimiz var. Şimdi 500, 800, 10 plusieurs olabilir. Ama oha, Liability Risk 3. Bu da Liability Risk. Bu, bunlar güzele benziyor ama. Bunları belki bir yere koyabiliriz. Ne bu? Carnival Hoops. Lemonade Clown. Fruit Punch Clown. Neon Jukebox. Jukebox mi? Mu? Evet. Bize ee, güzel ha? Health and Safety. Security Doors. Alamıyoruz. Bunları hiç alamıyoruz zaten. Bye bye. Hmm. Ne alsak ya? Bu 450 bu 550. Toplamda 1000 yapıyorlar. Tam olarak param yetmiyor onlara Siz buradan almak isteyeceğim bir şey var mı? Başka? Yok herhalde Her şeyi aldık bundan. Bunları neden hiç alamıyorum ya? Bir tane normal Almatronik al. Acaba şeyim arttırmam gerekiyor Yeni bir sahne mi gerekiyor acaba? Yeni sahne gerekiyorsa alalım bunu abi Aynen Aynen al gitsin uff be Sağlam para harcadık ha. Ha şimdi yeni animatronikleri yine var ama yeni animatronik alacak param yok değil mi? Ne güzel. O zaman biz de burdan. Diyelim bunları alamıyoruz zaten. 200, 190, 260, 230, 310. O zaman biz de kendi animatroniklerimiz alıyoruz. güzel, basit, sade animatronikler. Mesela bu. Al bunu gitsin. Bunu da al. New print mode. Geç geç yeni animatör sözü animatroniklerimizi koy buraya, buraya bakalım Bu Final 6 değil bu arada sadece Fazbear, e, Freddy Fazbear's, Free The Pizzeria Simulator olarak geçiyor e, 143, 143 yapacağım fazla bir şey yoktu ben oynamaya devam edeceğim Şuradaki çocuklar çok para kazandırıyor O yüzden bunlara oynayacağız hadi bakalım Surprise as many aynı yerde toplanın. Hadi, hadi. Neyse 900 hadi for Rusça mı konuşuyor bu ya? Anlamıyorum ben. Rusçaya benziyor sanki. O zaman salla bunu. Ne yapak, ne yapak? Ee, bunu hiç oynamadık sanırım, değil mi? seni şey yaptık biz? parlattık mı seni de parlattık seni de parlatmışız iyi hepsine şey yaptık güzel hepsi pırıl pırıl oldu okey time extended o kız beni az korkutmadı değil bayağı korktum orada Labirentin görüntüleri biliyoruz! Canım benim sen neden bu kadar korkutucusun? Bu aşağı iniyor sahibim, değil mi? Ben burada labirentin bir ucu zannetmiştim Ooo güzel bir şeyler var orada. Kızım yapma bunu! Korkutuyorsun! Korkutma koş değil! Gelin bana gelin bana hepiniz bana gelin! Ay, yo yo yo yo yo yo böyle hareketlerde bulunmanın vakti değil değil mi? Okey olabildiğince hızlı davranmamız gerekiyor. Sakin ol. Time extended puan falan olmuyor. Hala aynı time'dayım ben. Time gene extended oluyormuş. 2 saniye doluyorumun kadarıyla İlginç, ilginç. Oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, oo, Yo hocam oha ben artık aydınlanıyorum nerede anlamadım ben bu olayı out of rounds out of bounds onun bir olayı var ben o oyunu devam edeceğim onun lan. Bir hayalet geldi bana yardım etti. Öyle bir, ilginç bir şeyler oldu. Time extended. Ne oluyor? Burada tavşan ortaya çıktı. Bonnie mon, kim? Yukarı yukarı yukarı yukarı. Time gene extended oldu. Çok ilginç. Okey, okey, okey, okey, okey. Hadi! Böyle şeyleri hiç iyi değilim. Ya, söylemiş miydim? Gel kardeşim. Gel canım benim. Bu tarafta almayacak bir şey kalmadı. Bu tarafı iyice sömürdük. Gelin hepiniz, hepiniz bana gelin bütün güçler bende toplanacak One ring to rule them all Wondering to find them all in darkness means Olum Gel bakalım daha fazla hız daha fazla Hoooooo oh, Ooo baby oh baby Ooo oh, baby. Oh, baby Peşinde beni takip eden bir portakal var LAN Anlamadım Hepsini topladım mı? Kafam karıştı Çok fazla zamanım var Sanki bir şeyler doğru yapmışım gibi geliyor Çünkü acayip bir fazlalıkla şu anda Şöyle aşağı doğru ineyim bakayım aha Tam buralara iyi, iyi ki gelmişiz. Güzel. Burada bir şey yok. Lan hadi. Labirent. Labirent çok kafamı karıştırdın. Labirent. Eee? Nerede geri kalanlar? Aa, ekranda bir kız yüzü var. Lan. Bunu oynayan biz acaba? İlginç. Ben başka bir şey göremedim. 1930 skor yaptık Bunun olayını anlayamadım Ihhhh up Okey ilginç çok ilginç Play tokens 4 Aynısını bir daha yapmak istiyor muyum bilmiyorum Ne <gülüyor> yapacak ne yapsak, yapsak? şey yapmayı devam edelim o zaman yani Zamanımız biraz bunları harcıyoruz bir zaman, hadi hadi o zaman hadi Evet canım, biliyoruz. Senin Ukrayna'daki zorlu günlerini biliyoruz canım. Çok dandik bir şey değil mi? Evet, evet, evet. Bir de klasik öyle müziği sokuyor yani. Çok kalp olacakmış gibi. 593 paramız var, hangisini yapmaya devam etsek ya? Şuruma ine sen be. Tamam be. Dizayn araba çıldı. Anan. Ha oyuncaklarım var. Hala oyuncaklarım var. vazgeçmem de lan. Take it. Lan ne oldu buna? Ses değişti kulağıma bir kulağımam bir şeyler oldu. Umarım kulağım hiçbir şey yapmıyor. Kendikleşmiyoruz şu an. Şu an olmasın. Merhaba. İsmini almak şarkılarını. Söylediğim şeyde hakkında da bir şey bilmiyorum şu an. Ben çok şey olmuş durdayım. Acayip rahatsız oldum şu anda kulağımda. Rahatsız olmuyor. Ya pek bir şey yoktu ya böyle. Lap lapla, lapla. Lap, lap. Arabanın durmaması yuverdiği Gol. Gol attık! Gol attık! 1-0'ındeyiz. Kesinlikle yapıyorum ben ya. Şu anda bütün şey gitti benim kulakta neyse Geceyi nasıl geçireceğiz bilmiyorum Ortaya hadi hepiniz ortaya Hadi hepiniz ortaya 5000 veriyor o zaman küçük baloncu çocuklar sizi. Hepiniz balon, bo balon boy olacaksınız Biliyorum. Çok ilginç yani. Neden böyle oldu birden kullanıma. Oynayamıyorum ben lan. Play token kalmadı mı? Ha yok. E, finish diyelim o zaman. Ya dur bir şeyler daha alalım ya. 893 paramız var. Bir şeyler yeterli yetiyordur para. 893 Böyle en sağlamından bir şeyler alalım. Yetmiyor. 1000 bu. Bu 490. Bunu alıyoruz. Rare Finds Auction. Oo, burada iyice artık şeyler var. Tamam ya o zaman şunu, seni kaldırıyoruz artık kardeş. Artık şunu koyacağız. Hadi bakalım. Para mı? 443 oldu paramız baştan. Apply tokens mıdır? bakma. Hadi bakalım gece. He's just getting for me. Allah belanı vermesin senin. Aynen yeni printer istiyorum ben artık. Alamıyorum. Param yok. Lan! Pomponcu yakın! İyi. Şurada oynatalım biraz da o tarafa doğru gitsin. yerine gidiyorsa. İyi bir şey yok. Pizzaları söyleyelim de default'un gitsinler en sonda ya. ya. gelsinler yani şeyler gelsin. Sparşeri gelsin ha. Ben şu anda bir şey duyamıyorum. KALÇ! Bu ne abi? Neyle çıkartıyorsunuz siz bunu? Makbaa kurmuşlar buraya kağıt çıkarmak için. Hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi hadi. Döverim. Bir şey yok şu anda. Menüyü de çıkartalım bakalım. Bir şey çıkmıyor. Güzel. Nasıl unclocked sen? ne oluyor? Ben burada emir mi veriyorum? Onu gidip benim yapmam gerekmiyor mu? Bu elemanların falan gitmesi gerektiğinde bilgisayardan mı hallediyorlar işlerini anlamadım? Ocakları da buradan siliyorum. Çok ilginç. Birisi yok. Hemen hemen hemen sonuncu sonuncu sonuncusu. Ampulları de burada hepsini burada yınatıyorum ben. Hepsi işte yeni aldığımız animatronikler sayesinde. Hadi. Hadi. Hadi bitsin. Hadi bitsin. Oh be. Bitti. Bana hepsi böyle cızırtılı geldi ses. Bilmiyorum size nasıl geldi. Kulaklıklarım yüzünden hep öyle oluyor. Kumar şimdi doğru çünkü gelecek. <gülüyor> Before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now. Devam. You have chosen to proceed with the maintenance checklist. Remember, Use your company-issued taser to return the animatronic to a neutral state if you feel that it's becoming unstable or aggressive. You can only use it three times before it begins to damage the animatronic and decrease its value. Begin audio prompt in three, two, one. Document results. Yine de ondan adam akıllı ol. Hareket etti hocam. Hareket etti. Hareketli mi başlandı anlamadım. Şimdi uçkalık diye az seviye izliyorum. Android'le oynayacağız canlı yayında. Subscribe not key. Bu bloğu oynayacağız. Dokument Results Bir şey yok Ya three, two, one. Yok işte elektrik verince öyle oluyor Adam akıllı olucan aferin aferin akıllı olucan Results <gülüyor> Hala hareket yok. İyi. Tezleme iyi işe yarıyor. Elektrik. 3, elektrik. 2, Seviyoruz elektrik 1. vermeyi. Hiç aramızda bir elektrik oluştuğunu hissettim. Disipline gitti. Hareket dilme etmenimi anlayamadım ama gene yok. Güzel. Devam. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Bakışacağız şu an. çok tehlikeli. Sizinle de bakışırız ha. Allah Allah. Yerine dön oğlum, yerine dön. Needless Hocam oynadı yerinden. Yemin ederim oynadı. You bitti. Oh be. Zarar vermeden alabildik. Well done. Atın siz bunu. Aldığınız yere atın. More the deceptive calling. And you were a liar. Tabi efendim teşekkürler Katkınız için değerli Springtrap Abi. teşekkür ederiz Üçüncü gece miydi bu ikinci gece miydi ikinci gece Üç daha. 2144 dolar hesabı ben buradan şimdi şeyler animatronikler alabiliyormuyum? Freddy onu bunu falan alabiliyorum. Hadi canım. Ama hepsi liability risk taşıyor. O ne demek? O da eee... Believe it or not. Sıkıntı demek. Orville Elephant. Mid-size animatronik. Bak bu fena değilmiş sanki ha. Bak bunun bir şeyi yok yani. Bu güzel olabilir. Lefty mi? Liability Tisk 9 15 Music man Heavy animatör Bu ne abi? El chip mi? Fun time chica 71.000 Pickles <gülüyor> Turşu <gülüyor> O arasında bir şey vardır ha Emin ol Turşu istiyor <gülüyor> Turşuyu <gülüyor> lefty bak bu, bu adam çok sevdi 12500 toplayabilirsek bunu da alabileceğiz 4100 e, bir zorlayayım bakalım belki toplayabiliriz zorlarsak bunlar ekleyelim tutuşuna aldığımız başka yeni bir şey var mı ekleyebileceğim yok hepsi playtest diyor belki bu biraz şey olur Getti 20 basket. The score. El genç. 200 mu aldım? Anlamadım. Neden böyle? Floss Glossy Floss Inc is offering to pay for advertising in your establishment. 2437. Okay. Anlamadım. Bu neden pek şey olmadı? Give me basket to score top. 325 Ha anladım 5000 alabilmek için 20 basket yapmam lazım Ama diğer taraftan saniye toplamda da 20 topum var 15 yaklaştık anladım olay anladım hocam 3500 onu halledeceğiz 16 be Risk 2 mi? Neden Risk 2 ne aldık? Risk 2 İlginç. Şu para getiriyor en azından bunu oynayalım bakalım. <gülüyor> Yinelem 100. Leyman Ace Forever Dört e ulaşmak amaç. Altı yüz be. Ah. Hadi hadi hadi hadi. Yüz daha aldık. 400 lazım. Play 4 Az var. Bin yapmam lazım her defasında. Bin güzel. Bunu devam ettirebilirsem güzel alacağız Yüz daha geldi hadi 3 tane daha, 3 tane daha. Getirdi Gene binelli güzel Ucundan Liman kıyısından 1050 aldık Benim bitirmem gerekiyordu videoyu Neyse dur biraz daha oynayalım o zaman <gülüyor> Ya videoyu bitirecektim Kaçırdık şanslar. 900 ya. iyi olmadı bu. <gülüyor> Mesela o 50'lerden şey yaparız. Kurtarırız. Aynen. 4. Bin. Hadi bir tane daha. Bir tane daha. Uf, bunu batırmam lazım. Bunu batırmam lazım. Güzel. 4.100 oldu. <gülüyor> Yine amatronik <gülüyor> alabiliriz <gülüyor> artık. O fil al alacağım. Fil alacağım. Fil bizimdir arkadaşlar. Katalog. Katalog. Fill, fil. bu ne lan? Confetti tile floor ama bu. fil Orville elephant, Adam akıllı bir animatörünce kaldık sonuçta, sonunda. Tehlikeli olmayan, yüz daha geldi, <gülüyor> sıkıntı yok. onunla da bir şeyler alalım bari. Burada bir şoktur, şey burda belki vardır ölse. Parti şapkalarımız var. Hiç yok mu bizim acaba? 137. Bunu öp bunu alamayız. Neden çünkü? Trafik light. Trafik... ne neden trafik light gibi bir şey olur mu? Markdown. Nedbear. Oo oh, yo. Oo oh, yo. Nedbear. <gülüyor> yo yo yo yo. yo. Ee, böyle büyük bir şey alırsak içinden bir şey çıkabilir diyor orada. Sol altta kırmızı yazıyla. O zaman ben neyi alırım? O zaman partileri gideriz, yani. parti şeyi falan filan. Onun dışında 87 paramız var. Hepsi ee, aldık mı be? Ya bunu almasak olmaz şimdi. Bunu almasak olmaz. E, evet, fena değil, güzel. Şey güzel. her evet, şey güzel. Hocam, seni yerini değiştireceğiz, Seninle de şöyle koyacağız. Neyse ve izlediğiniz için hepinize benim bu videodan keyif Bu videodan keyif aldıysanız beni paylaşmayı unutmayın daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hayatla yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.